Şöyle günümüz şartlarında ekonomi durumları biliyoruz. E bugün bir tek kişilik diyorsun değil mi? Tek kişi için geçerli. Tek kişi bir genç bile bunun sigarasını düşün, yol parasını düşün, günlük yemeğini düşün. Ona yetmez Kaldı ki dört kişilik bir aile. Dört kişilik bir aileyi kiracı olarak düşün. Elektrini, suyunu, doğal olarak düşün. Bunu yani yeter mi size? Mümkün mü? Değil. Onun için günümüz şartlarında en az bana göre asgari ücret 3.4 şey bin ne? Bir insan azami geçinebilsin. Adı üstünde asgari ücret. Asgarinin anlamı nedir? En düşük seviyede olan bir geçim sıkıntısı demektir. Geçim geliri demektir. E siz bunu hala acılık sınırının altına tutuyorsanız demek ki burada bir problem vardır. Yazık günah bu insanlara. Bugün 50-60 milyon insan asgari ücretle geçiniyor. Ben yetersiz görüyorum. Bugün asgari ücret günümüzde o insanlar e, kendilerine göre TÜİK'in e, rakamlarına göre evet. TÜİK acaba çıkıyor sokaklara konuyor, e, halkın nabzını yokluyor mu? Bir pazarı uğruyor mu? Yok. Ama kendi çıkarları içerisinde efendim, TÜİK bela demiş bu nedir? Enflasyonu aşağı çekip asgari ücreti ona göre bellemektir. Bu insanları aptal yerine koymaktır. TÜİK çıksın böyle bir sokağa, pazara çıksın, halkın içine çıksın o zaman görsün bakalım asgari ücret acaba yetiyor mu yetmiyor mu? Eğer gerçekten yetiyorsa ben o asgari ücretle aldığım maaşı onlara veririm. Ben emekliyim. Ben o maaşa geçinemediğim için ikinci bir iş yapmak zorundayım. Benim bir kız çocuğum var okutuyorum. Bir liseyi okutuyorum. Bugün bir lise masrafı he, malum herkes ne kadar olduğunu. E ben asgari ücretli olduğumu düşünüyorum. Kiradayım. Nasıl geçineceğim? Aldığım 2200 lira paradır. Hadi ondan geçin bakalım. Yani millette aptal yerine koyması Yazık günah. 2825 TL oldu. Zaten motivüğe göre ayarladılar. Ama e, geçim şartı yani 3,5 dahi olsaydı asgari ücret e, uygun olmazdı çünkü. Yani bu pandemi sürecinde zaten çoğu yer kapalı. Millet işsiz evinde aç yatıyor. Bunlar e, 2800 yani 25 TL bunun <gülüyor> çocukluysa helik aile. Bunun çocuğuna mı yetecek, kendisine mi yetecek? Yani e, bunu biraz düşünmeleri lazım. Sarayda oturup parti yapmakla bu işler olmuyor. Anladın mı? Yani iktidarın yaptığı şey eskiden millet içine girenler vardı. Eskiden hani milletvekilleri halka karıştırdı. Halkın dertleriyle biri olabilecekleri seviyeleri dahi olmuşlardı. Ama sonrasında sonrasında ne zaman ki iktidar böyle kaldı kaldı kaldı o koltuk sevdası oluşmaya başladı. O zamandan sonra halka halkla daha çok az ilişki içerisinde. Sadece bütçe görüşmesinde böyle bir iki çıkar. Böyle bir iki yalandan bir iki Görüşme falan filan. O da palavradan. E, sonradan yine bir çıkar yani halkla ilişkileri kesilmiş şu anda. Ne zaman bu başladı derseniz ki önceleri yine vardı biraz da sonrasında e, iktidar ne zaman ki tek başına tek adam rejimi oluşmaya başladığından beri bu böyle oldu. Yani bu e, tek adam rejimini de bozmaya çalışmadıkça e, bu böyle devam eder. Yani ben böyle bir şey görmedim. E, bunu yine yetecek yani bir de çocuklu aile varsa zaten çoğu çocuklu, çoğu iş yerleri kapalı hafta sonları olsun kapalı. Yani e, neyine edecek yani? Bu kademeli olması lazım bu asgari ücret. Şimdi bazı kurumlar var böyle şimdi diğer özel sektörler var tamam da böyle verebilen bu bu, bu maaşları verebilen var. Ama dükkan sahipleri veremez. Bu böyle olduğu zaman adam mesela yüksek şimdi tamam ama diyorsunuz e, asgari ücret yükselsin. Yükseldi de adam ödeyemez. Ne yapacak? Sıtlamaya gidecek. 4-5 tane işçi atacak. Doğru mu? E altı zamanı oldu al sana eşsizlik artacak. Abi burada şimdi siyasetçi diyorlar mesela kira en en en yüksek 1300. Ü. E bunun masrafı var. Bu şey kirası var. Doğal gazı var. Su faturası var. Yani yetmiyor. Ne en kadar az, olması gerekiyor? En az 4000 olması gerekir. Siz yetersiz buldunuz abi. Evet, yetersiz buldum. Siz şu anda asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Evet. Asgari ücret alıyorsunuz. Evet. Ee, geçinemiyor musunuz? Yok valla geçinemiyorum. Valla ay zorunu boşla kapatıyorum. Hiç yeterli değil. O 90 biraz fazla oldu. O 90 herhalde kurtarıyor. 3000 üzerinde beklenti vardı. 90'la beraber belki insanlar biraz hani o kuruş iyi oldu. Ama tabii ki ücret 2825 bence beklentinin çok çok aşasında. Normalde en az 3.100'ün ya da 3.500 civarında olması gerekiyor. Biz ücretli çalışmıyoruz ama yani aldığımız maaşa rağmen maaşın ne kadar? Yer kapladığını, bizde ne kadar masraflara yettiğini görünce azgari ücreti nasıl geçinebiliyor düşüncesine kapılıyoruz. Çok düşük bir ücret. Temelimiz 3,5 civarındaydı. Allah yardımcıları olsun azgari ücretlerine. Valla ben zaten bekarım, de, çalışan bir insan değilim ama herhalde devlet bize bu kere de sadaka verdi. Ee, Allah razı olsun. Ödediğimiz vergilerle bize gir olarak sadaka veriyorlar. Allah büyüklerimizden razı olsun. Elleri der görmesin. 2800 çok fazla bence. Yani eskisi gibi dursaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Nedeni de şu yani bu ülkede dört kişilik bir ayarlarının normal bir yerine ben kendimden bahsedeyim bir milyar kira veriyorum yaklaşık e, faturalarım elektrik, su, doğalgaz olarak bir milyar da onu veriyorum. İki milyar kira bir milyar kalıyor. Yani çok iyi geçiniyor Siyirt'te Allah şükür bir elimiz yağda bir elimiz balda ayağımızda ceviz kırıyoruz. Yapacak bir şey yok yani Allah hükümetten razı olsun ne diyeyim yani. Yetersizdir. Neden abi? Abi hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Bütün ekiyak olmuş 250 TL. Nereye gitsen hayat pahalılığı çok yani. Hakikaten Allah fakir fukaraya e, yani yardımcısı olsun. Bir kira olmuş bir buçuk milyar bir kira. Yani nasıl geçinecek bu vatandaş? Nasıl geçinecek? Ben kendim işsizim. İki yıldan beri boştayım. Rahatsızım. Kimse yani kimse yardımcı olmuyor bize. Yani Allah hepimize yardımcı olsun. Yani hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim kardeşim. Memnun alıyor, 5-6 milyar, 7 milyar maaş alıyor. Bunlar alıyor 3 lira. 3 lira neye yetiyor ha? Ben kendim binaya al, ben kendim sizim yani. Ben onların şey, şeyine gidiyorum yani, onların insanlarına gidiyorum. Yani hakikaten ben hiç memnun değilim bu hayattan. Heh. Yani nerede herkes diyor, hele bu pandemi sürecinde biz yokluk çekiyoruz yani ya kimse yardımcı olmuyor bize. Valinin şeyine gidiyorum yok. Buraya gidiyorum yok. Yani biz kimden yardım isteyeceğiz? Geçim için normal bir aile için yetmez yani. Bir kira bin lira para olmuş. Iki bin lira aile çoluk büyütmek mesele yani. Valla kendileri ne kadara geçiniyorsa biz yarısına razıyız. Yani patronlar olsun, vekiller olsun. Kendisi ne kadara geçiriyorsa biz yarısına razıyız. Yarısını verse yeter fazlasını da istemiyoruz yani. Halkı anlamıyorlar değil aslında. Bu bunu niye göremiyorlar? Ben de anlamış değilim. Bir bir işverene devletin bütün imkanlarını sebef edeceksin. Öbür yandan pandemi sürecinde binlerce, milyonlarca insan işsiz kalacak. 600 TL, 1000 TL da bulunur gibi yaptın. Bu da değil yani. 1000 TL'li ne olacak yani? Yapsa ne olacak? Ki doğruduruz da yapılmadı, sağlıklı da yapılmadı. Ee, TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyorum sence. Yansıtmıyor. Yani nasıl yansıtacak? Şimdi enflasyonu yüzde kaç gösterdi? Yüzde on dört gösterdiler? Bilmiyorum ne? Yani yüzde on dört yani de değil. Bunu, de bunu de bir bütün sahip. olarak düşündüğünde yani bu kesinlikle gerçeği yansıtmıyor yani. Mutfağa gidin bakın şu an haftalık bir mutfak yeterince dört yüz, üç yüz deneden aşağıya dolduran basın yani. Bugün günümüzün ekonomi şartlarına göre Askeri ücretin en azında 4 bin liranın aşağısında olmaması gerekirken, hele evli bir ay birey için bunun en azında 4 bin 5 bin lira olması gerekirken bugün bir kira bir milyardan başlıyor. Onun mutfak masraflarını hesapladığın zaman zaten otomatikman 4 bin 4 bin lira açlık sınırının altında yaşama şartı koşuluyor. Ne yazık ki ekonomi, eskiye göre baktığın zaman 3 bin TL büyük bir para gözüküyor. Ama bugün ekonomisinin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir şeydir. Bugün markete gittiğin zaman 200 liradan aşağı kahvaltılık alırken dahi 200 250 liradan aşağı çıkamıyorsun. Ve bu ekonomi şartlara göre gerçekten çok azdır. Yani hiç olmasa bir 1500 olması. Aa, en azında en azında 3500 lira bekarlar için 4000 4500 lira da evliler için olması gerekir. Ne yazık ki ekonomi çökük olduğu için Türkiye'nin bu şartlarda bu ekonomiyle çok berbat bir durumda olduğu biliniyor. Manevi açıdan halktan uzaklaştı, hem maddi açıdan halktan uzaklaştı. Tamamen artık şirketleşme şeyine dönüştü.